Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle. Herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmek sizin. hastalarıma bakacağımı, hayatı korumak, ızdırabı etmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğimi Bakımın altındaki hastaların bütün zehir ve dini inançlarına saygı duyacağıma Bana hastalarla ilgili bilgiler tüm bilgileri saklayacağıma Hayatı ya da sağlığı Tehdit edebilecek her türlü Girişimlerden sakınacağıma. Sağlık mesleki bilgi ve becerilerimi en üst seviyede tutmaya çalışacağıma. Sağlık ekibinin tüm üyeleriyle işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğimi? Onların tümünü yaparken Sayın Şehit Aile Yasasının onurlarını korumak için gerekecek bütün çabaları sert edeceğime. Hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma Alkı içerim! Kalite politikamız doğrultusunda hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle Hizmette kalite, hastalarımızın üst düzeyde tatmini ve verimlilik önceliğiyle sağlık hizmetlerinizde 22 yıldır tercih ettiğiniz şifa kapınız. Avrasya Hastanesi toplum sağlığını önemseyen hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı bilimsel, etik, etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı misyon... Ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmetleri sunarak örnek bir sağlık kuruluşu olmayı vizyon edinmiştir. Sağlık sektörünün kıymetli incileri hemşirelerimiz. Başta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nin hemşireleri olmak üzere tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü kıtlı olsun.